uan tekrar hoş atekrad hosdiardi para para ya para para para para para para para para ama paraguayda daily skanka neredeyiz uh, merkez fight club Bırakın. neyse arkadaşlar Ma ve 69 buluştular mı acaba o 69 en sevdiğim numara belli. neyse Bizi gibi AJ liseliniz evet, evet, evet. gerçekten yani merak ediyorum yani nasıl bir şarkı olacak. Vallahi ben de. de. Abone ol lütfen videoyu paylaş Instagram like. Instagram'da bizi takip edebilirsiniz isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve yoruma geç geçelim videoya. <gülüyor> silah. silah. Ya ilk, ilk, ilk gördüm şeyi silah. <gülüyor> Oh. Evet. ama Rabbilikte değiller gal. Kaç atiler? Um, şey Anime, Anime. Anime. Anime. <gülüyor> Para. Para. Para. Para. Para. Para Bu masaka, masaka. değil. Masaka. <gülüyor> <gülüyor> değil bu masaka değil ah, bu, bu masaka değil. Kim ya bu? Bu değil. No, bu sandalye ka? Masaka. Masaka. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Maria yo put put put get nasıl oldu? like that put Bence, bence, bence masaka şey gönderdi, sampo gönderdi. Hmm. Çocuğa, sonra o da çocuk. Çocuk. Ve sonra çocuk. Çocuk. O da şey yaptı yani. Samgona. <gülüyor> evet. fena değil yani. Ben ben öyle düşünüyorum. Yani emin değilim şey bekliyordum bar bar evet ama bu normal bir cool rap yapıyor zaman barıyor She be running to the bus stop, quick for Oh, okay. Who's <coughs> that? Oh, vampire. Vampire. Ah, Ah var var kaçıyor. da evet. de <gülüyor> <gülüyor> Para ben vampir zombi görüyoruz. Yani şey falan düşünüyordum belki Ya yani... <gülüyor> <Evet>, para. para. Yani <gülüyor> anlamadım turno defres sul masaka yani kalbim bir şey diyeceğim ya bir şey yani h hmm. yani komünün, şarkının komünün falan evet. ne diye bilmiyorum ama evet, yani masaka yani, İngilizce alabilir ve sonra yani sözleri tamam doğru maska İngilizce konuşması konuşması lazım çünkü dışarıda çok Geziyor yani, çok geziyor baş keller. Mas kam. Mas kan biliyor mu? Kesinlikle. Subdoglarda şey şarkı yapıyor. Ve what's name of Yeah, can Joe Young, Joe Young, ya. Oha, hep <Gülüyor> mi <Gülüyor> <Gülüyor> Abi iyi misin? Ne oldu? Devamı var demek. Ha. Ha. Ha. Ha. Ee, yani bu video ne piş anlamıyorum, anlamadım. Videoyu anladım. Ne oldu? Ama şeyi bağlay yani bağlayamadım. <gülüyor> evet, şey <gülüyor> E, ee, özneyi para. para. Evet. Ben şarkıya altı vereceğim. Neden? Şarkı. Şarkı. Ha. Tamam. Video 17 sekiz Şarkı altı Video 8, 8. 8. Bence Ben de ama tek sorunumuz anlayamadık yani böyle akış çok iyiydi şey çiyle çok iyiydi yani o yüzden yedi veriyorum sadece anlayamadım için hmm, Ben ve video. videoya 8 vereceğim evet tamam tamam, tamam. yani <gülüyor> kötü değil yani kötü bisayeler <gülüyor> yani evet, evet. yani hmm. neyse arkadaşlar evet e <gülüyor> bizim teklifimiz bu siz beğendiyseniz lütfen videoya like atın sizin yorumlarınızı da alabiliriz yorumlarda evet. Ee, ve evet hmm, ve, um, arkadaş belki birazdan podcast başlayabiliriz podcast, hmm, ne podcast. demek? podcast hmm. yani, böyle yani, beraber oturacağız konuşacağız, böyle, konuşacağız. Bir b trend yani trending bir konu hakkında Ama konuşacağız hakkında. ya trend falan da olmayabilir de, de. Önemli konularda da olabilirsin Yani böyle. Otur beraber oturup konuşacağız, bir şeyler anlatacağız birbirimize Bu kibizli misin? Bir çoğuyla oturursan ne olur? Şandalye ama burası tiktok değil kanka Amerika'da 5 klop adı adı adı adı adı Hikik! Bay bay!